Arkadaşlar merhabalar. T.Y.T. AYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 10. günü 2. videosundayız. Ne yapıyoruz? Paraya kenarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani paraya kenarın yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız bu videoda. Evet sayfa numarası 86, 87 ve 88'i çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 23'te kaldık oradan devam ediyoruz. Aşağıdaki ön yüzü mavi arka yüzü sarı renkli olan ABC'de paraya kenarı verilmiştir. Ve şu şekilde bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında bu parçaladım, parça eşit verilmiş. Ve burada kaçı 20 derece verilmiş. Normalde katlama yapıldığında eski haline geri açıyoruz. Eski hali de zaten burada var. Açmamıza gerek yok. E ne yapıyoruz? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Ve hatta neydi? Üst üste binen açılar birbirine eşitti. Hop şöyle şu açıyla şu açı birbirine eşit. Ve bu açıyla da bu açı birbirine eşit. Şimdi verilen bilgileri kullanmaya çalışayım ben burada. Nasıl kullanacağım? Hocam. Şuradaki açıyla buradaki açı zaten x kenarın tavan açılarını kullanacağız. A'yı a, a dersem burası ne yaptı? 2A artı 20. O zaman burası da 2A artı 20 yaptı. Hocam x kenarlıktan dolayı burası da 2A artı 20 mi yaptı? Evet. Şimdi yıllardır uyarıyoruz. Yani senenin başından beri söylüyoruz. Aylardır diyelim hatta günlerdir diyoruz. Ya paralel kenarda özellikle üst üste açıların eşitliğini yazdıktan sonra Z var mı diye dikkat edin demiyor muyuz? Evet. Hocam şuradaki açı ortaylıktan Z gelmez. Bunlar paralel değil ama şunlar da paralel. Hep böyle Z'ye alışkınız. Bir de yan de olmaz mı? Olabilir. Bak şöyle bir Z kuralı. Hop burası da çizgi açısı yaptı. A, Çizgi açısı çizgi açısı. Çizgi dediğim A artı 20 yaptı. O zaman burası A artı 20. Burası da A artı 20. Demek ki neymiş? Katlama sorularında paraya kenar dikdörtgen, kare eşkenar dörtgen yamuk gibi konularda. Katlama olduğunda ne yapıyormuşsunuz? Üst üste binen açıların eşitliğini ve Z'ye dikkat ediyormuşsunuz. E burada açılar yan yana geldi. 2, 3, 4. 4A artı 2 4 6 yani 60 eşittir 180 yapmalı. 4A eşittir 120 yapar. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 30 buluruz. Bizden ECD açısı isteniyor. Bakıyoruz ECD açısına. ECD açısı A isteniyor bizden. Cevaptı böylelikle 30 yaptı. Örnek 23 ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik örnek 24'e. Evet çekil bir de. Kenar uzunlukları 5 ve 8 cm olan paraya kenar verilmiştir. 5 ve 8 bu paraya kenarında 3 tanesi kullanarak şekilik oluşturulmuş. Evet bir paraya kenar burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Hocam e, hangisinin küçük kenar hangisinin büyük kenar olduğunu bilmiyoruz diyenleriniz olabilir. Ya kardeşim şu paraya kenarda küçük kenar burası. Burası 5. Çünkü şu paraya kenarda küçük kenar burası olamaz. Büyük kenar olacak. Çünkü 5'ten büyük olacak. O yüzden 8, 3 diyebiliriz. Ya da ÖSM bazen şunda bir şey yapıyor. E, küçük kenarın zaten şekilde belli olduğunda e, biliyor. Ya da belli olduğunu Belli ediyor daha doğrusu. O yüzden küçük kenar 5, uzun kenar 8 diye şöyle bir yazın. Hocam 5, 8. 5, 8. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Şu uzun kenarda kaç? 8. E şimdi eş yapıları kullandırmalı sorularda. Hep söylüyoruz. Bunlar nedir? Kesip başka bir yere koyma. Ya da aynı kartonları koyma. Ya da katlama. Ya da e, ne? Döndürme soruları. Bunlar hep eş yapılar. Eş yapılarda ne önemliydi? Eşlik önemliydi. Bak eşlikte kenarlıkları yazdık. Hocam 5'e 8 üçgenleri yazdık. Eyvallah. Daha hala soru çıkmıyorsa eş yapılarda bir de neyi unutmayacaksın? Açıları. Açı yazmayı unutma. Hocam bu açı alfaysa bu dar açı alfa. Bu da dar açı alfa. Bu da dar açı alfa. A 3 alfa. 3 alfa eşittir 180 ise alfayı ne buluruz? 60. Yani parayel kenarın küçük açısı 60. Büyük açısı 120. Yani burası 60 burası 120. Hocam burası 120 burası da 60 oldu. A x kosin x'e ulaşırız. Diğerleriniz olabilir. Ben buradan yapmam biliyorsunuz. Ben burada 3'e 8 gördüysem bak şöyle şöyle şöyle 8'e 3 gördüysem burası da 60 ise benden de x isteniyorsa hocam x'e ait yükseklik çizerim. Şöyle çizsem 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4 olacak. Demek ki o yükseklik dışarıya doğru düşüyor sadece şuraya düşecek. e 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olacak. Buraya 1 kaldı. 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı 4 kök 3. E Buradan da x kare de ne eşit oluyor? 1'in karesi artı 4 köküçün karesi 48 49 yapar. x'i de böylelikle kaç buluruz? 7 buluruz. Evet cevap 7 yapar ama dur sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunu öğrencilere tavsiye ediyorum. Yani benim öğrencim sen olduğuna göre şimdi sana da tavsiye ederim. Yeri gelmişken konu anlatımında bu tavsiyeler olmuyor. Kafalar karışabiliyor. Ama tekrarlarda bunu edebiliriz. Arkadaşlar şimdi trigonometride de işinize yarıyor. Koşsun döneminde trigonometride Trigonometride sayıları çok görürüz biz. 3, 3, 7, 8, 3, 5, 8'i çok görürüz. Baksana sana güzel bir şey göstereceğim. Aklında kalacak ve bundan sonrasında sen de böyle soru gördüğün zaman rahat bir şekilde yapacaksın. Arkadaşım şurası şöyle 8'lik bir eşkenar üçgen olsun. 8 8 burası da 3'e 5 diye ayırsın. 3'e 5 diye ayırdığı zaman burası ne oluyor biliyor musun? 7 oluyor. Çiz yüksekliği Pisagor bantısından 7 çıktığını görürsün. Hocam bu bir kalıp olarak aklınızda kalsın bence. Çünkü gerçekten böyle dik üçgende de özel açılı üçgenlerde de çok karşılaşıyoruz biz bununla ve trigonometride de özellikle kosinüs teoreminde çok karşılaşıyoruz. Arkadaşım ne bu üçgen? Eşkenar üçgende bak ne çıktı burada? Hocam 5 7 8 çıktı ve 3 7 8 çıktı. Gördün mü şurada? İşte bak 7'yi gören her ikisinde de kaç? 60 derece. He, o zaman ben 5 8 ve arasındaki kaçmış? Açı 60'sa karşısına 7. Ya da 3 8 ise arasındaki kaçmış? Açı 60'sa karşısına 7. Ya da 5 7 8 görünce, 5 7 8 görünce 7'ye gören 60 ya da 3 7 8 görünce 7'yi gören 60 diye yorum yapabilirim. Ya da tam tersi 3 7 gördün, 7'ye göre 60 ise burası 8 diyebilirsin. 5 7 gördün, 7'ye gören 60 ise buraya 8 diyebilirsin. Bu kalıp karşısına çıkıyor. Hem trigonometride karşısına çıkıyor. Belki farkında değilsin, kosinüs teoreminden buluyorsun ama bunu bildikten sonra 8'lik eşkenar üçgende 3'e 5 e ayırdığın zaman 60'ların karşısı 7 oluyor. Bu dediğimi unutma. Böyle 3 8 5 8 gördüğünüz zaman bu eşkenar üçgen oluştur. Eksik parçayı sen kendi fark edebilirsin. Mesela burada 3 8 var. Arasında kaç 60 Direkt cevabı biz ne diyebilirdik arkadaşlar? 7 diyebilirdik bu kalıptan dolayı. Bu kalıp evet yani konu anlatırken verilmeyebilir. Kafa karışabilir. Ama bu tekrarları yaparken buradaki kalıplar işinize yarar arkadaşlar. Söylediğimiz yerler. Çünkü siz artık burada yani geometriye doydunuz. Tamam ya doydunuz birkaç eksiğiniz var o eksiklerinizi tamamlıyorsunuz ya da hızlanmak için bu kampa geldiniz. İşte buyurun yöntemleri teknikleri size veriyoruz. Bakalım inşallah karşımıza yine çıkar. 24'ü ne bulduk? Denizli bulduk geldik 25'e. Evet şekilde verilen bir telefon ekranında ABCD paraya kenar çizilmiştir. Telefon yatay konumdan dikey konuma çevrilince ABCD paraya kenar orantılı büyüyerek. Arkadaşlar ne var burada? Paralel kenarının kenarları orantılı biliyor. Yani kısa kenar iki kat büyüdüyse uzun kenar da iki kat büyüyecek. Bu ne demek? İki paralel kenarı benzer yapıyor anlamına geliyor. Çünkü benzerliğin tanımı neydi? Kenarların belli bir şekilde oranlı olmasıydı. Ya da açıların eşit olması değil miydi arkadaşlar? E, bu her şekilde böyledir. Bu paralel kenarda da böyle kenarlar belli bir oranda büyüyorsa o zaman ne oluyor? Bu iki paralel kenar benzerdir. E, benzerlikte ne yapıyorduk? Böyle aynı açının karşısındaki kenarları oranlıyorduk. Ya da ne bileyim kısa kenar böyle kısa kenar, uzun kenar böyle uzun kenar şeklinde yapabiliyorduk. Bana neler verilmiş burada? AD 12 verilmiş, şurası 12. A üstü B üstü 12 verilmiş. Sonra Ali Bey uzunluğu 9 verilmiş ve benden B üstü C isteniyor. Arkadaşım şu paralel kenarlı şu paralel kenar benzer mi? Benzer. Kısa kenarlar oranı burada kısa kenar ne oldu? 9. Burada kısa kenar ne? 12. 9 bölü 12 eşittir. Burada uzun kenar 12. Burada uzun kenar X. Uzun kenarlar oranına eşittir. 3'e böl 3'e böl 3 4. 3'e böl 3'e böl 4. 4 kere 4 16. X'i böylelikle ne buluruz? 16 buluruz. Evet örnek 25 16. Yani denizli çıktı. Geldik örnek 26'ya. Evet aşağıda ABCD paraya kenar şeklindeki bir kağıt şerit verilmiştir. Ve şöyle bir katlama yapılmış. Katlamada arkadaşlar paraya kenarsa şunlar şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Sonra üstle alt da birbirine eşit. Tamam. Katlama yapıldığı zaman bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Eyvallah. Şimdi bana neler verilmiş. AE uzunluğunu 8 vermiş. Yani burası 8. E, EG Ankara uzunluğu burası 7 verilmiş ve KD uzunluğu da 5 verilmiş. Sen katlama yaptığınız zaman 8 ken burası da 8 oldu mu? Oldu. 5 ken burası da 5 oldu mu? Oldu. Aa bak. İyi ki biraz önce o kalımı söylemişim. Sen normalde ne yapacaktın? Belki de o aklına gelmez. Sen burada hocam bu arada bir şey dur dur dur. Çevresini de vermiş sonra konuşacağım. Çevresini 44 vermiş. 8-7-15 burası 20. Hocam burası da 20. 20-20-40 bunlara 4 kaldı ikisine O zaman bunlar da 2-2 yaptı. O zaman 2 iken burası da 2 oldu. Şurası 2 ya. Burası 2 iken burası da 2 oldu ve benden de x isteniyor Büyük ihtimal şu yorum yapabilirsin. Hocam burada kaçıyı bulmam lazım diyebilirsin. Ya da e, sen zaten artık burada 5-7-8'i gördün ya. 5-7-8 senin için özeldi. Ve 7'yi gören açı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Çok güzel. E hocam bu açıya ulaşmam lazım. Açıya dalmam lazım. O zaman ben buraya alfa dersem. Hocam burası alfaysa üst üste binen açılar eşit. Burası alfa. Paraya kenardan dolayı burası 180 eksi alfa yapar. Katlamadan da bu da buraya geliyor. Burası da 180 eksi mı yaptı. Evet. Şimdi şu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapacak. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 120 derece kaldı. Ve x kenarlık var burada. 30, 30, 120 üçgeni 2, 2 ise burası da ne yapacaktır? 2 kök 3 yapacaktır. Ha, sen normalde bu 5, 7, 8 kalıbını bilmeseydin ne yapacaktın? Ya hocam kosinistöyörümü uygulayayım. Ama belki yanlışlıkla buraya uygulayacaktın. Belki buraya uygulayacaktın. Bak seni bir dertten kurtardım. 7'yi gören 60 orası özel. Yani en azından o kalıp orada işimize yarıyor. Ya da şu mantıktan da ilerleyebilirdin. Hocam burayı bulmam lazım. E, burası için burada kaç lazım da diyebilirdin. Tersten bir mantık üretip de. Ama 5 7 8 kalıbı ya da 3 7 8 kalıbı senin için önemli kalıplardan biri olsun. Nasıl ki benzerlikte iki tane kalıp vermiştim. Burada da bu kalıp böyle kosinüs teoreminde yani trigonometride de işine yarayacak bu. Ya da nerede? Özel açılı üçgenlerde karşına çıkacak olan güzel bir kalıptır. ÖSYM de seviyor ha soruyor. Bak bu son şey abartmıyorum çok fazla da gitmeyeyim. Son 3 yıl içindeki sorulara bak. Son 3 yıl içindeki soruların içerisinde 3, 7, 8 ya da 5, 7, 8'i mutlaka mutlaka görürsün. Şu an ben hatırlamıyorum ama mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Evet gençler cevap 2 köküç çıktı. Yani cevap Akçay oldu örnek 26'ta. Geldik örnek 27'ye. Şimdi D ile Ece birbirine eşit verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Evet burası K iken burası da 2K verilmiş. E, ne var burada? Soruyu okuyalım. Aşağıda ABC'de parayağı kenarı şeklindeki bir alan içerisine üçgensel bölgeler olacak şekilde 4 tane balık üretim çiftliği yapılmıştır. Tamam şöyle. 2 numaralı bölgenin alanı 10 verilmiş. Burası 10 verilmiş. Buna göre ABC'de çiftliğinin alanı bildiğimiz klasik soru aslında. Şuraya da a diyecek olursak hani köşelerdeki üçgenlerde katsayılar çarpımıyla doğru orantılı diyorduk ya. Yukarısı 2A ise burası 2A burası 3K ise burası 3K. Kas sayılar çarpımı 2 kere 1 2. Hocam burası 2A. Kas sayılar çarpımı 3A. Kas sayılar çarpımı 2A. Paraya kenarda ne diyorduk? Kas sayılar çarpımının 2 katı. Çünkü burası 2A. Burası da 3K ya. Şu üçgen kas sayılar çarpımı 2 kere 3 6A. Burası da 6A. Tüm alan kaç? 12A yapar kardeşim. E 2 4. Bir de burada 3 7. Buraya kaç kaldı? 5A kaldı. 5A olsa A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Benden paraya kenarın alanı isteniyor. O da 12A. A2 bulduğumuz için cevapta kaç yapar? 24 yapar. Örnek 27 Ceyhan çıktı. Geldik örnek 28'e. 15'te Muş Şehitler Parkı'nın ABCD paralel kenarlı şeklindeki bölümüne eş alanlı A ve B yeşil alanları ile EB şunlar eşit alanlarmış arkadaşlar. E, D dörtgeni şeklindeki bir su kanalı yapılmasıyla oluşan görsel aşağıda verilmiştir. Yani şuradaki alan esken, burada kalan da neymiş? ESmiş. E hocam paraya kenarda bu çok önemli. Ya 5 yıldızı kullanırız ya da köşegeni kullanırız. 5 yıldız neydi arkadaşlar? Şu 5 yıldız işimize yaramayacağı için şu köşegen 2 eş parçaya böler. ÖSYM'e de çok sorar. Bu köşegeni çizdim 2 eş parçaya bölecek ya. Aa hocam burası S artı A ise burada kalan da S artı A olacak. Yani burada kalanla burada kalan birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi Ebenin uzunluğunu 15 vermiş. FB uzunluğu 25 verilmiş. D noktasının BC olan uzaklığı verilmiş. D noktasının BC olan uzaklığı bu. Ve sonra A noktasının DC olan uzaklığı. A noktasının DC olan uzaklığı bu. Yani aslında bu değil midir arkadaşlar? İki paralel doğru arasındaki şu yükseklik. Yani bu yükseklik. Tamam. Şimdi bunu bulacağız. Şu mavi alanların birbirine eşitliğini bulduk ve Biz bulduk. Bizden H isteniliyor. Ve buradaki de 12 verilmişti. A alanı neye eşit? Hocam 25 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. 25 çarpı 12 bölü 2. Aynı zamanda şuradaki A alanı neye eşit? 15 çarpı H bölü 2'ye eşit değil mi? Evet. Buradan böyle 2'ler Nanay. 5'e böl 3. 5'e böl 5. 3'e böl 3'e böl 4. 5 kere 4 20. Haşı böylelikle ne buluruz? 20 olarak buluruz. Örnek 28. Ceyhan çıktı. Geldik örnek 29'a. Aşağıda Anka Spor oyuncusu Ali'nin takımı için hazırladığı tasarladığı Rosette'in gors, Gorsali verilmiştir. <gülüyor> rozet için birbirine eş 4 paraya kenar ile. Bir düzgün altıgen Evet bir düzgün altıgen Düzgün altıgenin şöyle eşitlerini yazalım Arkadaşlar şu eş paraya kenar Karşısı da çift çizgi Karşısı da çift çizgi Karşısı da çift, çift çizgi Sonra paraya kenarının alanı Bir düzgün altıgenin alanının 4 bölü 9 katı Arkadaş alan dağıtım yapacağım o zaman Altıgende altı tane eşken üçgen yok muydu Şöyle bakacak olursak Evet hocam 6 tane eşken üçgen var Tamam tamam O zaman altı tane eşken üçgen burası 6A ise e, altıgenin alanının 4/9 katı. Vallahi 9'a 9'un katı bir şey yazmam lazım arkadaşlar. 6a yazarsam olmaz burasına. E ben buraya e, hocam 12a yazarsam bu da olmaz 9'un katı olmuyor. Rasyonelle uğraşmamak için yani. O zaman her birine 3a dersem ben burada hocam 18a yapar. E, burası 3a 3a 3a 3a 18a. 4 18a'nın 4 9 kat daha bak rasyonelden kurtulduk. 2 4 kere 2 8a yaptı? Evet bir paraya kenarının alanında 8a. Hatta burada bir köşegen çizersem alan dağıtma olduğu belli ya. Hocam 8a'yı 4a 4a diye paylaştı. Aa burada 3a'ya 4a çıktı. Bu arada hocam bunlar doğrusal mı? E tabi doğrusal. Çünkü şunu şöyle uzattığın zaman şuradaki açı bu açının 180'e tamlayanı. Bu açıda aynı eşlikten dolayı açılara eşit. E, bu da 180'e tamamlayan Nokta açısıdır. O yüzden doğrusal. Hatta burası 60-60 yapıyor. Bu da aynı mantıktan dolayı. Şimdi alanı dağıtabilirim ben. Burada 3A'ya 4A var. Ben buraya 3K dersem burası ne olur? 4K olur. Hocam burası 4K. Altıgenin bir tane eşkenar üçgeni 3K yaptı. Yani burası da 3K. Burası 4K. Burası 3K çift çizgi dediğimiz 3K. Burası 4K, 3K, 4K. 3K, 3K çıktı mı çıktı. Şimdi tüm şeklin çevresine 68 demiş. Tamam burası 11 burası 11 22 6 6 12 22 12 daha 34 34 K'yı kaç vermiş bize 68 vermiş K'yı böylelikle 2 buluruz. Bir parayağ çevresi soruluyor bize. Parayağ kenarının çevresi de 7 burada 7 burada 14 K isteniyor bizden. K yerine 2 yazarsak cevap da kaç yapar? 28 yapar. Evet örnek 29 bak altıgende de böyle alan dağıtma sorularıyla karşılaşabiliyoruz. Örnek 29'u denizli bulduk. Geldik örnek 30'a. Aşağıda ABCD paralel kenarı biraz şey yazılmış bitişik yazılması lazım paralel kenarı şeklinde verilen kumaş A'yı boyunca katlanıp açıldığı bir kat izi oluşuyor. Sen bunu böyle katladın şöyle sonra açtın kat izi böyle oluştu. Peki burada da bir açı değeri verilmiş. Ne yapalım arkadaşlar? Burada karışık olan şuraya A dersem o zaman burası iki tane bu buna eşit ya A artı 20 bölü 2 olacak. Ben buraya 2 A diyeyim o zaman bunun yarısı bak bu, bu ne yaptı? Bu B üstü A bak şuraya 2 A dedim. Sonra 2 tane bu açı buna eşit. O zaman 2'ye böldüğüm zaman A artı 10 yapıyor. Yani buradaki açı A artı 10 yapmak zorunda B üstü EC. Burası A artı 10 yaptı. Sonra CD açısı da aynı şekilde neye eşit oldu arkadaşlar? 2 A artı 20'ye eşit oldu. Burası da 2 A artı 20'ye eşit oldu. Şimdi şu katlamayı açalım mı arkadaşım şöyle? Katlamayı açalım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşitti. Bu arada şurada karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Şu açılar bana bir şeyi gösterdi. Neyi gösterdi? Hocam şöyle bir M kuralı var. Paralel kenarda da o doğru açıdaki kurallarım da hala daha çıkabiliyor. M kuralından dolayı şu ikisinin toplamı burası değil midir? Evet. İkisinin toplamı 3A artı 10. Hocam dikkat dikkat. Şu açılar birbirine eşit değil mi? Üstte de binen açılar birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Burası 3A artı 10 burası da 3A artı 10 olacak. Ve bu arada DCE açısı. Ben şurayı yanlış yazmışım. Şuradaki açı 2A artı 20 olacakmış. Şimdi şurayı yanlış yazmışım. Şimdi düzelttim arkadaşım. Ne geldi burada? Paraya kenarda. Bak şuradaki açıyla buradaki açı toplam 180 değil mi? Topla bakayım bunları. 5A artı 30 yaptı. 5A artı 30 eşittir 180 ise. 5A eşittir 150. A'yı da böylelikle 30 mu bulduk? Evet. A 30 çıktı. Benden alfa isteniyor. Alfa neresi? BEA. B, E, A Yani şuradaki açı isteniyor Arkadaş bu açı katlamadan dolayı Bununla eşit değil mi? Evet A'yı sen de bulmuştun 30 30 ile onun toplamı 40 yapar Hocam burası 40 buraya 140 kaldı 2'ye böl o zaman bunlar 70-70 yaptı Alfa dediğimizde kaç yaptı o zaman 70 yaptı Dolayısıyla örnek 30 böylelikle denizli Çıktı ve geldik örnek 31'e Aşağıda ön yüzü sarı Arka yüzü mavi olan ABC'de paralel kenarı şeklindeki kağıt verilmiştir ya hocam bu ne ya? Her konuda katlama, katlama, katlama. Kardeşim, biz bunu demiyoruz. HSYME diyor, son 11 yılın 10 tanesinde katlama sordu. E bizi de bırakın da her konuda bir katlama soralım, değil mi? Yani katlamayı anlayana kadar soralım. Tamam, geçen sene sormadı ama yani adamlar 11 yılın 10 yılında sordu. Hatta 9 yıl diyelim. 12 yılın 9 12 yılın 10 tanesinde sordu diyelim hatta. Daha garanti alayım şöyle. Evet gençler şöyle bir katlama yapmış. Tamam katlamayı ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyoruz. Şöyle geri açtık eski haline. Katlamalarda üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar eşit. 13 ise burası da 13 mü? 13. Hatta şu kenarla da şu kenar eşit değil midir katlamada? Evet. Şu bir paraya kenardı. Bu kenarda burası mı yapıyor? Evet. Şimdi AB uzunluğunu kaç vermiş? 37 vermiş. BC uzunluğunu 50 vermiş. BC uzunluğu tamamı 50. E burası 13, 13, 26. Bunun tamamı 50 ise... Buraya kaç kaldı o zaman? 13, 13, 26. 26. Buraya da 24 mu kaldı? Evet. 50 yapması için 24 kaldı. Sonra ne yapacağız? 24 mü? Bir dakika. Şurası 13 mü? Ne? 13 burası. 13 burası. 26. 50 yapması için 24 yapıyor. Doğru. Sıkıntı yok. Kağıdın katlanmış halindeki tek katlı bölge. Arkadaş ben bu kağıdı katlayınca burası iki katlı bölge yapıyor. Tek katlı bölge de burası değil mi? Evet. Bu bölge isteniliyor bizden. Evet. Hadi işlemimizi yapalım bakalım. Ne yapacağız arkadaşlar? İkiz kenar var. Taban. Şu üçgen alanı istemiyorum. Tabanına ait yüksekliği çizelim. Çizdik yüksekliği. Ne oldu burası? 12'ye 12 oldu. Hocam haç lazım bana. Epsagor bağıntısı yapacağız. Bir özel üçgen bilmiyoruz. Haçın karesi 37'nin karesi eksi 12'nin karesi değil mi? Evet bu 37 eksi 12'ye 37 artı 12 değil midir? Evet. E bu 25 çarpı bu kaç yaptı? 49 yaptı. Haç kare eşittir. 25 çarpı 49 sa her iki tarafın karekökünü alacak olursam haş da buradan böyle ne geldi? 5 çarpı 7 yapar. Yani 35 yapar. Evet burası 35 yaptı. E o zaman bizim alan da basit artık. Alan taban 24 çarpı yükseklik 35 bölü 2. Şunun da şu sadeleşse 12 yapar. 12 ile 35 çarpacağız. 35 ile 12'yi şurada çarp vereyim. Şurası 70 burası 35 420 mi yapıyor? Evet. Böylelikle cevabı 420 olarak buluruz arkadaşlar yani 31'in sorunun cevabı balıkesir geldik 32'ye matematik öğretmeni Ali Bey öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vererek çizim yaptırıyor ABCD paraya kenarı çiziniz şöyle ABCD paraya kenarı çizdim ABCD kenarı çizdiğimde e, sonra parayakenarı iç bölgesinde bir e noktası alınız a e b e açıortaylarını çiziniz a e b e açıortaylarını çizdik şöyle a b c ve d sonra DC şurası E'de DC ile CE birbirine dikmiş. Hocam şurası dik olmadı ya. Ne yapacağız? Paraya kenar ben bu tarafa yatık çizdim ya. Açı ortayları da şöyle çizdim ya. Şu açı 90'a benzemedi. Şu tarafa yatık çizelim o zaman. Hadi. Üşenme üşenme. 90'a da benzesin. 90'a bazen şekilde böyle e, oradaki açı 90'a benzemediği zaman şekli gerçekten çözemiyoruz dostum. O yüzden dikkat et. En azından 90'a benzeyen açısını bulmaya çalış. Şöyle. Şöyle. Açıortayları aldım burada. Şurada bir açıortay var, burada da bir açıortay var. Şu A, B, C ve D. Şurası ne? E noktasıydı. C e en azından burada 90'a daha iyi benzedi. Tamam, burası 90 derece. Daha böyle yatık çizebilirdik aslında ama neyse, bu yeterli bize. Evet, sonra açıortaylar nasıl kesiyordu gençler? Dik kesiyordu. Eyvallah, bunu yazdık. E, C'yi kaç vermiş? Hocam E, 4 vermiş. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. Hmm. Bizden alan A, B isteniyor. Şimdi şuradaki alan isteniyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Şimdi açıortaylar ortaylar nasıl kesiyordu? Hocam dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. O zaman şurası dik ve orta taban üzerinde. Yani eşit, eşit. Burası da eşit, eşit. A burada 4, 4, 4 kök ki. Burası 4 kökki oldu. Hatta burası 45, 45, 93'gen oldu değil mi? Evet. Hatta burada bunlar paralel. Z'den dolayı burası da 45 oldu. Hocam burası 8. Dikkat et burası 8. Şimdi benden bu üçgen alanı isteniyor ya. Özel bir açıda çıktı. Tabanına ait yükseklik lazım bana. Tabanına ait yüksekliği bulayım. Şuradan bir yükseklik çizecek olursam eğer. Ben bu x'i bulursam olay bitti. 45 90 burası da 45 oldu. Hocam ikizkenar dik üçgen çıktı. X ise burası da x. Bunlar 4 4 ya. Buraya 4 eksi x kaldı. Zaten burası da 4. Bak dikten dik çizildi. Öklit. X'in karesi 4 eksi x, x ve 4 X değil mi? X'in karesi 4 eksi X'in karesi 4 eksi X çarpı öklüt bantısından 4 artı X'e eşittir. X'in karesi A kare eksi B kare eşittir. Çünkü bir farkları 4 eksi x, x bir de toplamları 4 artı X. 4'ün karesi eksi X'in karesine eşittir. Attık öbür tarafa 2 X kare eşittir 16. X kare eşittir 8. X de buradan kök 8 yani 2 kök 2 çıktı. Hocam X buradan 2 kök 2 ise... Alan da artık çok basit. Taban 8. Yükseklikte 2 kök ki. 8 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Cevap da böylelikle 8 kök çıkar. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Şöyle bir yıldız hak ediyor mu? Hak ediyor. Tam da böyle sınavda çıkmaya aday bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Böyle sözel soru. Ee, gerçekten hoş olmuş. Hoş. hoş, Güzel. Very good. 32. soru. Balıkesir yaptı. Geldik. 33'e. Eş yapıları kullanmış mı? Kullanmış. Şimdi burada eş yapıları kullanmışsa kenarların eşitlerini düşüneceğim. Öncelikle bu 6 adet eşkenar dörtgenmiş. Hocam eşkenar dörtgense şöyle bütün kenarları birbirine eşit. Hocam şurası da şurası da şurası da şurası da eşit ve dar açıları aynı yere koymuş. Şöyle dar açıları. Yani şuradaki açıların da hepsi birbirine eşit değil mi? Şöyle bakacak olursan. Evet hocam. ACB doğrusal. ACB doğrusal. A, C, B A C, B Aa, hocam 180 derece. 1 2 3 4 5 6. 180'i e 6'ya böl 30. Her bir açı 30 derece o çıktı burada. Çizdiği yapran sap kısmı hariç defterde kapladığı alan 108'miş. Hmm şu alan 108. Hocam 108'i 6'ya bölersek kaç çıkar? E, 2'ye bölsen 54 18 mi yapar? Bu 6'ya bölsen. Bir dakika 54. 54'ü 3'e böl, bölsek 18 yapıyor değil mi? Evet 18 yapıyor. 18 18. Evet 108'i 6'ya bölsek 18 yapıyor. Bir tane eşkenar dörtgenin alanı 18. Buna göre gövde kısmının çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir tane alan 18 ya. Taban çap tabana ait yüksekliktir bu. E, 30'un karşısı A ise 90'un karşısı 2A'dır. E, çift çizgi dediğim 2A burası da 2A. Bu da taban çarpı yükseklik. Yani 2A çarpı A eşittir. 18'in bir tanesi? Evet. Buradan A kare eşittir 9 geldi ve A'yı da böyle kaç bulduk? 3 bulduk. A'yı 3 bulduk gövde kısmının çevresi. Hadi bakalım. A'yı 3 bulduk. O zaman bir kenar kaç çıktı? 6 çıktı. Çevreye bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 tane altı var çevrede? 6 tane 14 ne eşit oluyor? 84'e eşit oluyor. Yani cevap böylelikle Edremit çıktı arkadaşlar 33'de. Ve geldik 34'e. Ne diyor bakalım 34? Aşağıdaki görselde iki kardeş olan Cevdet ve Ahmet Bey'in çiftlikleri ve bu çiftliklerin arasından geçen nehir görseli verilmiştir. D paraya kenar demiş. KLM'ne eşkenar dörtgen demiş. Tamam tamam eşkenar dörtgen. Bu da paraya kenar. Ali Bey uzunluğu 100 demiş. Burası yüzken karşı tarafta 100'dür Hocam 60-100. 8 13 üçgenin 10 katından dolayı burası 80 çıktı. Sonra ef 320 demiş. KN'ye 320 demiş. EF'yi de 320 demiş. Buraya 240 kaldı. E7-24-25 üçgenden burası da 250 yaptı? Evet. Şimdi... Bu 70 ve 60 verilmişti zaten şekil üzerinde. Toprak yolları nehir kıyısına dik durumda olduklarına göre bu iki kardeşin çiftliklerin çevre uzunlukları farkı aşağıdakilerden hangisidir? arkadaşlar bunun çevresi nedir? 250, 100 daha kaç yapıyor? 350. 350 burada, 350 burada. 700 yaptı burası. Bunun çevresi kaç yaptı? 320 çarpı 4. 320 çarpı 4. O da kaç yapıyor o zaman? Bunun çevresi de 320 çarpı 4'ten. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12, 1280 yaptı. Çevreleri farkı isteniyor. 1280'den neyi çıkartacağız? 700'ü çıkartacağız. Her zaman zor, so, son soru çok zor olacak diye beklemeyin arkadaşlar. Bazen de böyle şey, oradaki sayfayı doldurmak için böyle hamleler de yapıyoruz. Ama güzel sorularla da karşılaştık burada. Hiç hakkını yemeyelim tamam. Son soru zor olmadı diye hocam şey yapmayın beni topa tutmayın tamam. 0, 8, 5, 580 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle. 580 çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle bitirdik mi? Bitirdik. Neyi bitirdik? Paraya kenarı bitirdik. Sırada ne var? Dikdörtgen ve kare var. Büyük ihtimal bu da bizi çok yoracak. Çünkü burada derya deniz Bu dik üçgen gibi dikdörtgen karede. Ama gençler paraya kenarı da şöyle bir konuya şöyle bir bakacak olursak. Klasik soruları zaten çok klasik soru çözdük burada. Klasik soruların böyle çözümlerini iyi bir şekilde anladıysanız eğer. Bununla ilgili gelecek yeni nesil soruları yaparsınız. Dikkat ederseniz böyle yeni nesil sorularda da öyle çok orijinal. Bak kendimi eleştiriyorum. Çok orijinal sorularla karşınıza gelemedik. Eyvallah. Ama orijinal sorularla karşıya Paraya da öyle. Çok orijinal bir Diğer kitaplara da bakın. Diğer kitaplarda da öyle. Çok orijinal sorular bulamazsınız arkadaşlar paraya kenarda. Çünkü paraya kenarı günlük hayata çok fazla uyarlayamıyoruz. Çok fazla uyarlayamıyoruz. Belki de bizim aklımıza gelmedi. Ama elimizden geldiğince böyle günlük hayatta uyarlanmış yani yeni nesil sorularla karşınıza çıktık. Ama klasik sorularını iyi bir şekilde anladıysan bu konuyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Oran varsa benzerlik, alan dağıtımı hep aynı şeyler zaten biliyorsunuz. ÖSYM'nin tekniğini de biliyorsunuz. Bu temel klasik şeylerden karşınıza çıkıyor. Ve paraya kenarla da ilgili soru kaçıracağınızı bilmiyorum ama paraya kenar şundan dolayı da önemli. Paraya kenarı iyi bir şekilde anlayan Yambo da yapıyor aslında. Ben yamuğu burada tekrarda öne aldım. Aslında neyi de yapıyor bir de aynı zamanda? Dikdörtgeni ve kareyi de rahat bir şekilde yapıyor. Yani paraya kenarın özel halleridir dikdörtgen ve karede. Tamam? O yüzden paraya kenar önemli bir yere sahip. Sınavlarda sorusu çıkmasa bile o paraya kenarın içerisindeki kullandığımız yöntem teknikleri dikdörtgen içerisinde yamuğun içerisinde falan kullanıyoruz. Gençler böylelikle 10. günü de hallettik. Yani kitabın yarısı bitti. Hadi bakalım diğer yarısı yolda geliyor. Her gün geliyor bir aksilik olmazsa. Bir sonraki videoda 11. günde ne yapacağız? Dikdörtgen ve kareyi yapacağız. Dikdörtgen ve karede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.